Merhaba arkadaşlar şimdi de Enduro giyim örneklerini vereceğim bir önceki videoda biliyorsunuz spor giyim örneklerini verdim şimdi de Enduro giyimin benim uygun bulduğum mağazamızda da bulunan kask mont, eldiven, pantolon, e, dizlik e, ve işte bot e, tarzı örnekler vereceğim bunlardan ilk sunacağım benim de hoşuma giden Shoei GT Air Shoei GT Air hakkında bazı arkadaşlar ses geçirdiğini söylemişti fakat benim güvendiğim kaslardan bir tanesidir e, Zaten şu yani GT Air yazınca bizim kanalımızda çıkacaktır, o arkadaşın eleştirisi de çıkacaktır zaten. E, ve şu e, GT Air, yani e, yeni versiyonları gerçekten biraz pahalı. E, Next S200 alınabilir, polikarbon ve kar desteklidir, bunun gibi değildir tabii ki. Trilipozit ve e, işte fiber karışımı bir kas gibi değildir. E, ve e, Next'in birçok farklı enduroya e uygun olabilecek kasları da var. En için elimizde bulunan kaslardan bir tanesi GTR. GTR'ı daha önceden de zaten size göstermiştim ve detaylarını zaten sizlerle paylaşmıştım. Şimdi o arkadaşın eleştirisini bir kenara koyarak bunu tekrar tanıtacağım ve buna uygun montları botlu eldiveni ve işte pantolonu sizlere göstereceğim şunun tabii ki yakından paylaşayım şu CTA'yı zaten biliyorsunuzdur ve zaten hani kullanıcılarınız kullanıcılar vardır kademeli açılan bir camı var camı da gerçekten kalın hem de çizilmeye dayanıklı yapmışlar ön tarafında çok iyi havalandırma kanalları var özellikle şuralarında ve hani isterseniz gözlükle giyebilirsiniz Jampetleri petleri gerçekten iyidir ee, ve işte e, altta bir tane e, mikrometrik iki bağlantısı vardır e, ve yan tarafından şuradan açılan bir tane e, güneş vizörüne sahiptir. Güneş vizörü de gerçekten kalitelidir e, ve e, önden aldığı havayı e, cam içindeki havalandırma kanallarına oradan da camınızın içine püskürterek ee, bu şekilde buğulanmayı engeller. Ama hani hala bu yapıyorsa şuradaki pinlock deliklerinden siz ee, pinlock takabilirsiniz. Kapattığınız zaman zaten kademeli kapanır. Üst tarafında şu şekilde ee, elle açılan, kapanan havalandırma kanalı vardır. Arka tarafında iyi bir spoiler'a sahiptir. Sarsılmayı engeller. Ve üst tarafında şu şekilde açılıp kapanan ee, üst tarafında diyorum, arka tarafında ee, hava çıkış kanalı vardır. Ve bu 1450 gramlık kaslardan bir tanesi ve boyun petleri oldukça iyidir. Rüzgara ve sarsıntıya karşı boyunuzun ağrmasını engellecek şekilde yapılmıştır. Bunu alabilirsiniz, benim de önerdiğim kaslardan bir tanesidir. Neden önerdiğimi söyledim zaten, trikompozit ve fiber bir yapıya sahip kastır. Güneş vizörlü olması da bence detaylarından bir tanesi. Ama hani biliyorsunuz zaten hani güneş vizörü sizin e, hani kabuktan biraz e, feragat etmenize neden oluyor. O yüzden de bazı arkadaşlar güneş visörüsüz kask alıyorlar. İçinde kendi göz, ne sosy kanalları var diye kendi gözlüklerini takıyorlar. Öyle, o şekilde kullanıyorlar. E, Enduro giyimine uygun Magnum Mountain var elimizde. E, onu göstereceğim şimdi de. Şimdi de Magna geçelim. E, Magna montunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar, daha öncedenki tanıtımlarda görmüşsünüzdür. Benim önerdiğim en çok satan montlardan bir tanesi. Neden? Dört mevsim, gerçekten iyi fiyat performansı olan montlardan bir tanesi. Neden bunu öneriyorum? Hemen açıklayayım. E, bir kere boynu ayarlanabiliyor. Şöyle e, bir tane e, mekanizma yapmışlar. İçinde de şöyle e, o mekanizma içinde oynayan bir tane başlık gibi bir şey var. Ve çift kademede açılan bir iç fermuara ve bir dış fermuara sahip. Ayrıca çok iyi bir astara sahip. O astarda hem yağmur katmanı hem termal katman olarak iki tane. Onları çıkarttığınız zaman da yazın ferah ferah sürmenizi sağlıyor. Nasıl ferah ferah sürmenizi sağlıyor? Çünkü şu yanlarından açıldığı zaman şu kısımlarına isterseniz göğüs korumanızı da yerleştirebilirsiniz bu. Kısma, hani bence e, sırf cep olarak değil veya havalandırma deliği olarak değil, onun için de düşünülmüş. E, buradan kapattığınız zaman e, bir e, ne demiş, e, bir cep olarak da kullanabilirsiniz, bir havalandırma deliği olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü içinde bu file dokusu var. Hemen arkasına da böyle file dokusu yapmışlar. E, bu file dokusunda hani önden aldığı havayı arkadan atsın diye kullanıyorlar. Ee, ve hani şu şekilde arka kısım var, şurada reflektif şeritleri var ve e, hani bu CE onaylı korumalara sahip hem omuz hem dirsek korumaları çok iyi ve e, kol içi ayarlamaları, şöyle cırt cırtları var, şöyle cırt cırt yapmışlar buraya e, ve hani belinde de böyle farklı farklı kademelere göre ayarlamak için toka ve şu şekilde bantlar yapmışlar. Onları da çekip şu tokaları sıkıştırdığınız zaman tam belinize oturuyor. Herhangi bir kazada veya herhangi bir düşme şeklinde sizi koruması için vücudunuza tam oturması gerektiğini zaten biliyorsunuz. Onu sağlamak için bu tokaları yapmışlar. Vücudunuza tam oturduğu zaman tüm korumalar size gerçekten çok iyi hizmet edebilmesi için yapılıyor. Ve e, şu kısımlarında da cepleri var. Bu e, biliyorsunuz şuraya isterseniz e, artçı, arkanızdaki artçı ellerini sokabilir. İsterseniz siz de şu cepleri kullanabilirsiniz. E, bir de e, şöyle bir detay vereyim. hani Bu cepler aynı zamanda su geçirmez. E, detay vereyim. Daha önceki videolardan bir tanesinde de paylaşmıştım. E, kendi kazamı anlatmıştım onda. E, o kazalardan birinde hani buraya koyduğum telefon kırılıp Göğüsüme batmıştı. Ee, onu da hani burada detay olarak belirteyim. İç tarafındaki astarları dediğim gibi çıkartırsanız rahatlıkla sürüş yapabilirsiniz yazında. Çünkü hani hem e, hava geçirgen bir monttur, hem de kışın termal ve yağmur astarıyla sizi iyi koruyacaktır. E, bu montların e, daha hani bu large bana XL olduğu için hani bunu Üstüme giyerek göstermiyorum. Daha önceden de zaten bunu giyerek göstermiştim. Magna Mountain diye aratırsanız kanalımızda onu da bulabilirsiniz. Bundan sonra eldivene geçelim. Çok iyi bir tane fiyat performans. Aynı zamanda çok iyi korumasından eldivenlerden bir tanesini getireceğim şimdi. İşte o çok iyi eldivenlerden bir tanesi. Revit Boxer h diye geçiyor. Bu kışlık deri bir eldiven. Yani kış sürüşlerinizde sizin işinize yarayacaktır. Hemen yakından göstereyim onu da. Ee, bileğinde soft bir koruma var. Böyle yumuşak bir koruma var. Bu bilek koruması daha iyi yapılabilirdi bence. Ee, şu yumruk korumaları var. Ee, körük mekanizması var. Ee, eklem yeri mekanizmaları, eklem yeri korumaları var. Ve e, tamamen deri bir eldiven olduğu için de çok iyi koruyacaktır. Şöyle e, cırt cırtlı şekilde yapılmış bir bilek yeri var. Ve elastik bir bilek oturma yeri daha var. Ee, bu da deri olduğu için asfalt yanıklarından koruyacaktır. Ayrıca baş parmağına, e, telefonla rahat elinizden çıkartmadan eldiveni rahat basabilmeniz için e, hassas yerler yapmışlar şöyle. Bu eldiven bence alınabilecek en iyi eldivenlerden bir tanesi. Revit'in tabii farklı farklı modelleri var. Onlardan da hani alıp kullanabilirsiniz. Ben bu tanıtımda bunu sunuyorum. Açıklama kısmında linklerini görebilirsiniz. Eğer ki e, sayfamızda ve pardon, e, sitemizde e, ölçüleri kalmamışsa isterseniz başka mağazalardan bakabilirsiniz. Benim önerdiğim budur. Şimdi e, size daha önceden de tanıttığım e, hani üç mevsim kullanabileceğiniz, yazlık baharlık ve sonbaharda kullanabileceğiniz e, bir tane pantolon e, önereceğim. O pantolonu daha önceden tanıtmıştım. Kış pantolonun değildir. Kış pantolonun için benim önerdiğim Pro Proel'in linkini de aşağıda paylaşacağım. Endro için bence iyi, uygun, fiyatlı bir pantolondur. Daha önceden tanıttığım için tekrar tanıtmıyorum. Linkini paylaşacağım ve görüntüsünü şuraya koyacağım. Oradan bakıp siz de hani isterseniz alabilirsiniz. Ölçüleri vardır. Şimdi yazlık pantolonu tanıtacağım. Yazlık, baharlık ve sonbaharlık olan pantolonu tanıtacağım. Bunu da daha önceden tanıtmıştım. Linkini koyabilirim ama bir göstereyim bu Tek90'ın bir pantolonu. Tek90 pantolonunu daha önceden ben tanıtıyordum zaten. bu da onun mavisi. Siyah siyahını hep görmüşsünüzdür. Bu da mavisi. Bunu neden tanıtıyorum? Çünkü hani bununla düştüğünüz zaman yaralanma ve işte kalçanızın, poponuzun yanması engelleniyor. Çünkü içinde kevler bir koruma var. Ayrıca kalça korumaları var. Ayrıca diz korumaları var ve Günlük hayatınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Restorana, kafeye gittiğiniz zaman rahatlıkla e, oturup bununla hani motorcu değilmiş gibi de e, oturabilirsiniz. Dediğim gibi disk korumaları var, e, özel bir dikişe sahiptir, kolay kolay yırtılmaz, aşınmaz bir e, pantolon olarak bu tekdoksanın pilot kotlarını öneriyorum. E, ve e, hani asfalt yanmalarından koruduğu için işte e, çarptığı zaman ee, şu şekilde e, korumaları olduğu için eska, çarptığı zaman sertleşen korumaları olduğu için bu bence en iyi yazlık, baharlık ve sonbaharlık e, pantolonlardan bir tanesi. Sonbaharda aşırı soğuk günlerde bu işinize yaramayacaktır. O yüzden de kışlık pantolon, doğrudan kışlık bir pantolon alabilirsiniz. Ama bu da alınabilir. Özellikle yani Güney illerinde yaşıyorsanız e, kışlık bir pantolon almanıza gerek yoktur. E, çünkü hani ne de olsa kışlık bir pantolondur, İçinde aslar vardır onların. İçindeki astarı çıkarsanız da o sıcak sizi saracaktır. Ondan kurtulamayacaksınızdır. O yüzden pilot kodlarını alıp kullanabilirsiniz. Şimdi bot önerisine geçelim. Şimdi enduro botuna geçelim. Enduro botları biliyorsunuz uzun. Hani kısa bot enduroda çok işinize yarar mı? Biraz daha hani böyle yol dışı sürüşlerine uygun olduğu için Bence kısa bot almayın. Uzun botlardan bir tane alın ve onunla yola çıkın. Hani uzun bot beni çok yoruyor, çok terletiyor falan diyorsanız tamamen sizin bileceğiniz bir iş. Ama benim önerim size uzun bir bottur. Mix Pro 2 botları da bunun için yapılmış zaten. E, vites koruması var, yine bilek koruması var. Şu şekilde e, açılıp kapanan, e, şöyle ne denir? böyle kayak ayakkabılarındaki gibi bir ek bağlama yapılmış iç terletmeyen bir şekilde yapılmış yani bu terletse de hani size belli etmeyecek şekilde yapılmış körük mekanizması yapmışlar hem burasına hem burasına yapmışlar cırcıtlar şöyle açılıyor şu bağlamaları hani sizin ayağınızı daha fazla koruma yapmak için koruma vermek için yapmışlar açıldığı zaman Şu şekilde içinde ek bir katman daha olduğunu görüyorsunuz ve iç katman hani sizi terletmemesi için şurasında file bir dokulu gibi yapılmış iç tarafı biraz daha soğuktan sizi koruyabilecek şekilde yapılmış ön tarafında da kaval kemiğinizi çarpmayın çarptığınız zaman da zarar görmeyin diye şurada da bir koruması var tabii ki bunun da hani topuk burun ve bilek korumaları ve tabii bir vites koruyucusu var. E, bu da e, bence iyi e, botlardan bir tanesi İkinci olarak e, TCx'in Eğer teklerini sunabilirim de bunlar. E bunlar daha önceden bunları da tanıtmıştım yaklaşık aynı özelliklere sahip e, bu da hani daha kolay e, kullanılabilecek botlardan bir tanesi Ama onun gibi ee, ek bağlantıları yok. Bunun cırt cırtı ve fermuarı var. Ee, bu bu şekilde kullanılan botlardan bir tanesi. Yine tabii ki yani bunun da şöyle hani hem vites koruması var, burun koruması var, topuk koruması var, e, körük mekanizması var. Hem önde hem arkada. E, terlettiği zaman belli etmeyecek şekilde yapılmış. Bir de bilek koruması yapmışlar. Enduro e, e, sürücüleri için benim e, örneklerim bu kadar arkadaşlar. Tabii ki yani sitemizde bir sürü örnek var. Bir sürü farklı e, video, bir sürü farklı kombin çekebilirim. E, sizden hani e, farklı farklı makineler için, farklı farklı motosikletler, motosiklet modelleri için istediğinizi biliyorum. Ben e, uygun hem Enduro Sport Scooter, e, Sport Touring'lere falan böyle bir e, video e, çekmeye başladım. Bunların hepsini teker teker paylaşıyorum. Umarım hepinize yararı olur. Sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Ben hani sizde hani yorumların hepsini cevaplamaya çalışıyorum, hepsini söylemeye çalışıyorum, size yetişmeye çalışıyorum. Umarım yetişebiliyorumdur. Bazılarınızı kaçırdığımı görüyorum. Lütfen hani şey yapmayın, kırılmayın. hepinize yetişemiyorum gerçekten ama hani en azından yorumlarla size cevap vermeye çalışıyorum İyi ki varsınız iyi sürüşler iyi günler.